Jumbo gel video başlıyor gel gel buraya çık çık yukarıya çık da hayat seni de görsünler Tobi sen gözüküyor musun? gözüküyorsun abi Aferin sana Jumbo Sadece götünü bir kısım görebiliriz ama olsun neyse Evet arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Ben Ülkem burası benim Ülkem Bugün yepyeni bir video ile beraberiz Bugün köpeklerle ilgili bilgilendirici bir video çekiyoruz arkadaşlar Benim tiktokta yaptığım çok güzel bir akım var arkadaşlar Abi şunu yedir diyorlar Ben de yedirebiliyorsam eğer ve faydalı olduğunu düşünüyorsam yediriyorum Ama neyi neden yedirmediğimi söylemiyorum genel anlamda Açıklamaya çalışıyorum yorumlarda ama Çok fazla merak ediliyor Abi bunu yedirmedin neden yedirmedin Abi bunu yiyebilirler mi Abi şunu yiyebilirler mi Bugün yiyemeyecekleri şeyler hakkında konuşacağız arkadaşlar. Köpekler neyi yiyemez neden yiyemez bunun hakkında konuşacağız. Eğer kanala abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz ve video ile ilgili fikrinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Gerek bir video gerekse yazarak cevap vermeye çalışacağım size arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan direkt videoya başlıyorum. Kanala abone değilseniz lütfen şu an gidin abone olun. Video başlıyor. <gülüyor> 1 numara arkadaşlar soğan Soğanı köpeklerin kesinlikle yememesi gerekiyor Ve midelerine ciddi anlamda zarar veriyor Özellikle yavru köpeklerin sindirim sistemi oturmadığı için Köpeklerin kesinlikle soğan yememesi gerekiyor Soğan yiyen köpeklerde belli başlı belirtiler oluyor Solmuş diş etleri renksiz veya koyu renkte idrar ve çok pis kokar arkadaşlar bu kusma nefes darlığı hal ve hareketlerinde değişiklik bunlar köpeklerin zehirlendiğinin örneğidir arkadaşlar köpeğinizde görebileceğiniz tepkilerdir sokakta kalan köpekler için abi biz veriyoruz bir şey olmuyor diyorlar ama onların bağışıklık sistemi bir şekilde alışkın olabilir ama bu onların ömürlerini kısaltır arkadaşlar ve belirli zararlar verir fark etmezsiniz ama zarar görmeye başlamıştır köpek Ver, veriyor olmanız vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor o yüzden hiçbir şekilde köpeğiniz soğan yedirmemeniz gerekiyor. Pişmiş, çiğ, işte yeşil, büyük, küçük herhangi bir şekilde soğan yememeleri gerekiyor. Yerlerse zehirleniyorlar ve acil bir şekilde veterinerinizi aramamız gerekiyor. Ve duruma ele alma şekline göre midesini yıkanmasına kadar gidebiliyor. Yani demek ki köpeklere soğan vermiyoruz. 2 numara sarımsak arkadaşlar. da soğan gibi köpeklerin yememesi gereken bir şey. Bana TikTok'ta abi köpeğine sarımsak turşusu yedirir misin diyorlar. Hayır yediremem. Zaten yememeleri de gerekiyor. Çünkü o da midesine zarar veriyor arkadaşlar. Ve kesinlikle köpeklerin e, sarımsak da yememesi gerekiyor Çiğ sarımsak, pişmiş sarımsak, turşu sarımsak bunlar hepsi köpeklerimize zarar veriyor Ve kesinlikle köpeklerimize vermememiz gerekiyor Verdik daha önce bir şey olmadı demek hiçbir şey olmayacak anlamına gelmiyor Sigara içmekte zararlı ama sigara içen insanlar hala şu etrafımızda sigara içiyorlar Bu onların zarar görmediği anlamına gelmiyor Yani köpeğimize sarımsak ve soğan kesinlikle vermiyoruz Hemen geçiyoruz üçüncü sıraya. Çikolata ya da çay. Çikolatanın içinde Theobramin diye bir madde var. Çay ve kahvenin içinde de kafein diye bir madde var. Ve bunlar köpeğin tansiyonunu, şekerini yükseltip köpeği zehirliyor ve hiçbir şekilde vermemeniz gerekiyor. Köpeğinizi seviyorsanız vermeyin böyle şeyler. Şekerli şeyler veriyorum bir şey olmuyor, ben kedime veriyorum bir şey olmuyor. Bunların hiçbiri kahve alınır cevaplar değil, bilimsel cevaplar değil. Köpeğinizin çikolataya ihtiyacı yok ya da kedinizin de çikolataya ihtiyacı yok arkadaşlar. Bunlar köpekler için zararlı şeyler, çay, kahve, içinde kafayın barındırdığı için zararlı Ayrıca bunlar yüksek şeker içeriyor ve şeker e, köpeklerinizin birçok şekilde e, vücutlarına zararlı Deri hastalıklarına sebep oluyor, diş hastalıklarına sebep oluyor, diyabet hastalıklarına sebep oluyor Birçok zarar var arkadaşlar ve kesinlikle önerilmiyor, kesinlikle tavsiye edilmiyor, kesinlikle verilmesi hoş görülmüyor Yani bunu bir kere versem bir şey olmaz, bir kere versen bir şey olmaz gibi düşünmemek gerekiyor Köpeğinize çikolatadan, şekerden, kafeinden uzak tutmanız gerekiyor. Köpeğinizin bünyesi bizim bünyemiz gibi değil. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda bunlarla vücudumuza yeterli şekeri ya da kafeini alıp bir şekilde vücudumuzda atabiliyorken köpekler bunları yapamıyor. Köpeklere kesinlikle kafein ya da şekerli şeyler vermiyoruz. Hemen üçüncü sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Yumurta. Yumurtanın birkaç çeşidi var arkadaşlar. Yağda kızarmış, haşlanmış, çiğ. Bir sürü şekli var. Bunlardan en sağlıklısı bence arkadaşlar yani hani benim de verdiğim şekilde haşlanmış olarak. Ben kabuğuyla birlikte haşlanmış veriyorum ama hiçbir zaman çiğ vermedim. Hiçbir zaman yağda kızartıp vermedim. Yumurta içi vermek belli başlı hastalıklara sebep oluyor ve köpeğinizde ciddi hasarlar ortaya çıkarabiliyor. Nedir bu hasar? Hemen kısaca onları anlatayım size. Deri ve tüy sağlığını bozuyor arkadaşlar ve çiğ yumurta zehirlenmesine sebep oluyor. Çünkü mideleri bunu e, sindiremiyor ve içindeki salmonella bakterisi arkadaşlar köpeğinizin zehirlenmesine sebep oluyor. Çünkü köpeğin bağışıklık sisteminde bunu yenebilecek ya da bunun üstüne üstesinden gelebilecek bir mekanizma yok ve üstesinden gelemiyorlar ve zehirleniyorlar o yüzden köpeğinize çiğ yumurta vermiyorsunuz vermiyoruz Benden bunu talep edenler bunu bir kez de buradan duymuş oldu. Kesinlikle köpeğimize çiğ yumurta vermiyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz. Salam ve sucuk. Arkadaşlar salam ve sucuk uzaktan bakınca zararsız gözükebilir ve insan hayatı için gayet normal olabilir ama salam ve sucuk köpeklere çok fazla zarar veriyor. Yüksek derecede baharat içeriyor arkadaşlar. Onun dışında yağ içeriyor. Birçok bir yağ var salam ve sucuğun içinde. Bunları köpeğinize verdiğinizde siniremeyebilirler ve zehirlenmesine sebep olabilir. Kusma ve ishale sebep olabilir. O yüzden salam ve sucuktan da uzak duruyoruz arkadaşlar. Ben birkaç video önce çekmiştim. Köpekler için ayrıca salam satılıyor. Gidip o salamlardan köpeğinizi alıp yedirebilirsiniz ama bizim ekmek arası ise işte, kahvaltılarda, sandviçlerde kullandığımız o salamları, sucukları, pazar pazar kahvaltılarında kullandığımız sucuklu yumurtaları, sucukları köpeğimize yedirmiyoruz. Çünkü onları sindiremiyorlar ve ciddi problemlere sebep oluyor. İsal ve kusma bunlardan başlıca göstergeleri ama ilerleme durumunda birçok da farklı sebebe neden olabiliyor arkadaşlar. O yüzden köpeğimizi salam ve sucuk değdirmiyoruz. Hemen yememesi gereken diğer konuya geçiyoruz arkadaşlar. Süt ve süt ürünleri. Sütte bulunan laktoz köpeklerde gaz, hazımsızlık ve ishale sebep olabiliyor arkadaşlar. Ve köpeğimizi hiçbir şekilde vermememiz gerekiyor. Çiğ olması işte ısıtılmış olması, kaynatılmış olması bunları değiştirmiyor. Köpeğimize süt ve süt ürünleri vermiyoruz. Ama eğer çok süt vermek ya da süt ürünü vermek istiyorsak badem sütü hindistan cevizi sütü gibi sütlere yönelebiliriz, onları verebiliriz. Laktozsuz olması gerekiyor ve doğal olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer illa bir süt vereceğim, illa benim köpeğim kedim süt içecek diyorsanız ee, badem sütünü size önerebilirim ama normal süt ve süt ürünlerini köpeğimize yaklaştırmıyoruz ve vermiyoruz. Hazımsızlık ya da ishal gibi bir sorun yaşamasını istemiyorsak bunlardan da uzak duruyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz. Bu sadece köpekler için arkadaşlar. Ee, bana TikTok'ta ''Ağabey kedi mamasını köpeklerine denetir misin? Ne olacak?'' diye soruyorlar. Kedi mamasını köpeklerime denetemem. Neden? Kedi mamaları yüksek miktarda yağ ve protein içeriyor arkadaşlar. Ve köpeğiniz için bunları çok fazla olması köpeğinizin sindirememesine sebep oluyor. Ve köpeğinizin hiçbir ihtiyacını karşılanamadığı gibi bünyesinde birçok hasara sebep oluyor. Ve kedi mamaları hiçbir şekilde köpek için uygun değildir. Kesinlikle köpeğinize kedi maması yedirmeyin derim. Yüksek tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması ve böbrek rahatsızlığı. Bunların hepsi arkadaşlar köpeğinize kedi maması yedirdiğinizde karşınıza çıkabilecek şeylerdir. Şeyler. ve köpeğinizin bu tarz hastalıklara yakalanmasını ya da bu tarz hastalıklardan sarsılmasını istemezsiniz o yüzden köpeğinize sadece köpek maması yedirin ya da işte Belli başlı yiyebilecekleri meyveler, sebzeler var zaten Onlardan yedirmeye daha çok özen gösterin Yedirirsem ne olur ki demeyin İlk başta bir şey olmuyormuş gözükebilir ama zamanla Karaciğerinde yağlanma yüksek tansiyon gibi Devamında belli başlı hastalıklara yol açabilir Ve bu sizin onunla geçirebileceğiniz süreyi kısaltabilir Böyle bir şey olmasını hiçbirimiz istemeyiz O yüzden köpeğimize kedi maması vermiyoruz Ve bir sonrakine geçiyoruz Köpeğimize... Çiğ et verebilir miyiz? Hayır veremeyiz arkadaşlar. Çiğ et ya da bılıkta arkadaşlar yüksek miktarda bakteri bulunuyor ve köpeklerimiz bu durumlarda rahatsızlanabiliyor. Köpeklerimizde epilepsi ya da istatsızlığa sebep olabiliyor. O anda yiyebilirler ama hiçbir şekilde verilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Haşlayarak ya da işte yağsız bir tavada çok az zeytinyağı ile kızartarak en maksimum derecede o şekilde verilebilir ama hiçbir şekilde çiğ vermiyoruz arkadaşlar. Ve son başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Köpekler ciğer yiyebilir mi? Bana TikTok'tan abi köpeklerine ciğer yedir diyorlar. Tobi gel nereye gidiyorsun? Ciğeri duydun gittin gel buraya gel buraya. Buraya gel buraya. Tobi. Tobi buraya. Buraya gel benim. Buraya gel. Git oraya be. Yat buraya. Yat buraya buraya buraya buraya. Hayır buraya buraya. Aferin benim oğluma. <gülüyor> Gitti. E evet arkadaşlar bana TikTok'ta abi köpeklerine ciğer verir misin diyorlar. Ee, köpeklerime çok az miktarda böyle bir parça tadımlık şeklinde verdikten sonra bir sorun içermiyor ama çok fazla ciğer yemesi onlara zarar veriyor arkadaşlar yoğun miktarda ciğer verilmesi yoğun miktarda A vitamini sağlıyor vücutlarını arkadaşlar köpekler A vitamininin emilimini çok yüksek derecede yapamıyorlar arkadaşlar ve vücutlarını atma süreleri çok uzun sürüyor bu da A vitamini zehirlenmesine sebep olabiliyor ve köpeklerin aşırı derecede ciğer yemesi onları zehirleyen başka bir zehirleyici matlığı olarak listemize giriyor evet tadımlık olarak bir parça verebiliriz ama kesinlikle bir kap, bir kilo, yarım kilo, 300 gram, 500 gram vermememiz gerekiyor arkadaşlar kendimize yaptığımız zaman işte bir parçasını koparıp ona verip tadını aldırabiliriz, tadını öğretebiliriz. Birçok şeyin tadına bakmasını hepimiz birlikte istiyoruz zaten ama ciğer bunlardan biri değil arkadaşlar. Ciğere elimizden geldiğince vermemeye çalışıyoruz. Çok istersek sadece tadımlık olarak görebiliyoruz Ve anlatacaklarımız bitti arkadaşlar. Şu ana kadar öğrendikleriniz benden en çok istenilen benim de vermediklerimdi arkadaşlar. Neden vermediğimi anlatmaya çalıştım. Çünkü ben biri benden bir şey istediği zaman girip araştırıp bakıyorum. Bilen birilerine soruyorum verebilir miyim veremez miyim diye öğreniyorum. Eğer küçücük bir miktarda bile risk oluşturuyorsa vermemeye çalışıyorum. Eğer TikTok'tan gelip bu videoyu izleyenler söylediklerini yapmadığımı düşünenler varsa umarım bu videoyu izlerler arkadaşlar. Çünkü vermiyorum bir sebebi var, köpeklerime zarar verebileceğini düşünüyorum. O anda yer, yer yemez olmasa bile zamanla zarar verebileceğini düşünüyorum ve o yüzden vermiyorum. Siz de bu bilgiler neyi verip neyi veremediğinizi öğrenmiş oldunuz bence. Ee, hala vermek isteyenler olabilir, hala ben vermeye devam edeceğim diyenler olabilir. Bu konuda çok bir şey yapamam ama elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayan bilgiler çıkmıştır arkadaşlar. Benden böyle bir video yapılması isteniyordu. Abi köpeklerin neyi yememesi gerektiği hakkında bir video yapar mısın deniliyordu. Ben de yapmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Tabi gel video bitti gel. Gel buraya gel gel. Hayır, köpekler dinozor da yiyemez. Köpeklerin dinozor yemesi yasak. Dinozora gidiyorum. Cumba, gel seni hiç göremediler. Gel paşam, gel. Evet, arkadaşlar. Videonun sonunda size birazcık da Cumba. <gülüyor> Tommy hep buralardaydı ama Cumba şurada yatıyordu ve gelmek istemedi. Ben de onu zorlamadım. Size mutlu bir golden gösteriyorum. Bir golden daha gösteriyorum şurada. evet. Tommy, kendini göster. Gel be. Bay bay de. Bay bay de. Gel mi? Bay bay dedi de ve gidiyor. Görüşürüz arkadaşlar.